mezunuyum, e, Bursalıyım, e, üniversiteden sonra stajımı da İzmir'de yaptıktan sonra Bursa'ya dönüp e, profesyonel olarak iş hayatına başladım. Yaklaşık 5-6 sene kadar profesyonel hayattan sonra da e, kendi ofisimde e, serbest avukatlık yapmaya devam ediyorum. E,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 Üzüntü, üzüntü verici bir durum bu. Ee, umarım seneye çok daha sıkı tutarak artık süper lig'e çıkırız. Çünkü biz süper lig şampiyonluğu yaşamış e, bir takımız. E, dolayısıyla 5. büyük olarak geçiyoruz. E, dolayısıyla şu hali gerçekten çok üzüntü veriyor. Umarız dediğiniz gibi olur. Çünkü rekabet güzeldir. Biz taraftarlarda da hani evet. bu rekabetin izlemekten de keyif alıyoruz. Şimdi gelelim başka bir rekabet ortamına iş dünyasına. İş dünyasında malum hem kadın çalışan sayısı az hem girişimci kadın sayısı az ve çalışan kadınlar hem annelik yükü hem iş yükü pek çok sorunla boğuşuyorlar. Bu yüzden de iş dünyasında iyi ki de kadın dernekleri var diyorum. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği olarak ne zaman kuruldunuz, kimlerden oluşuyor, neden böyle bir dernek kuruldu? Biz anlatır mısınız? Hı hı. Tabii ki. Bursa İş Kadınları Yöneticileri Derneği kısa adıyla Büykat 2007 senesinde 11 kişiyle kurulmuş bir dernek. 13. senesinin içerisinde. Şu anda da 140 gerçek kişi iş kadını üyesi, 6 tane de kurumsal üyesi var Büykat'ın. Bursa'nın lokomotif firmaları diyeceğimiz firmaların 6 tane de kurumsal üyemiz var. %70'i girişimci kadınlardan oluşuyor. Yüzde da profesyonel kadınlardan oluşuyor. Bu dengeyi de açıkçası korumaya çalışıyoruz dernek kurulduğundan beri. Yani bu ikat şu yüzden kuruldu. İş dünyasında, ekonomideki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 Bu sene dediğim gibi 11.sini gerçekleştirdik ve bu da ulusalda da çok yankı uyandıran bir ödül töreni oluyor. Zira buradaki amacımız da zaten birilerini birinci elde etmek, birinci olarak göstermek değil, insanlara rol model çıkartmak ve insanların aslında cesaretlenmesini sağlamak buradaki hedeflerimizden bir tanesi. Yine e, buyıkatt olarak şu anda üç tane Avrupa Birliği hibe projesi yürütüyoruz. E, bir tanesi Bursa Valiliği önderliğinde e, devam eden Euroki projesi. Bir diğeri e, Bursa SGK e, önderliğinde yürütülen West projesi ve bir diğeri de Kagider önderliğinde yürütülen e, Bukatt ve kayayılerin paydaş olduğu ortaklıklar ve hibe program iş dünyasında kadın iletişim ağı projesi.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 İzliyoruz, birbirimizden feyz alıyoruz, diğer şirketler neler yapılmış diye birbiriyle fikir teatisinde bulunuyor ve hem sayıyı arttırmak istiyoruz imzacı olarak hem de aslına bakarsanız WEBS ilkelerinin uygulanmasını, kadını güçlendirme prensiplerinin uygulanmasını hedefliyoruz. Bizde proje çok, çok fazla da uzun uzadı da anlatmak istemiyorum ama en en, en göz bebeği projelerimiz bunlar. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Orada bir noktayı birazcık, çok az açabilir misiniz? Ee, kadın güçlendirilmesi prensiplerin kaç maddeden oluşuyor ve evet. niyetle yarıyor? Ee, kadını güçlendirme prensipleri... E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 Değilsiniz. Sadece bu e, verilmiş bir taahhüt söz öyle söyleyeyim ama buradakileri e, kadını güçlendirilmesiyle ilgili kadının iş hayatındaki önüne çıkan engellerin azaltılmasıyla ilgili kadına karşı e,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 Ee, bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında en büyük katkısı bu çalışmaların farkındalığı yaratmak çok evet. iyi hatırlıyorum. Ee, rahmetli Mustafa Koç şunu söylemişti. Hani Biz herhangi bir terfi olduğunda hep oraya sadece erkekleri düşündüğümüzü fark ettik. Kadınları hiç aklımıza bile getirmemiştik. Ee, bu güzel bir inşaftı. Yani farkındalık olduğu zaman e, eşit davranılmadığını ortaya koyan de bunlar ve ondan sonra da işte kademelere, atamalara kadınlar da yer alıyorlar. Öğreniyoruz ki, ki Koç Holding Türkiye'nin o yüzden farkındalık çalışmaları hakikaten çok kıymetli. Peki bütün bu çalışmalar hem derneğiniz hem de Türkiye geneline baktığınızda, iş dünyasında kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar? Gerek kadın girişimci olsun, gerekse herhangi bir kurumsal şirkette çalışan olsun. En çok karşılaştıkları sorunlar neler kadınların ve neler yapılmalı? Türkiye maalesef e, toplumsal cinsiyet eşitliğinde gerek kadının ekonomideki yerinde, gerek kadın girişimci sayısında maalesef ki OECD ülkelerine göre yapılan değerlendirmelerde en sonlarda yer alıyor. En son sıralarda yer alıyor. E, bu da demek oluyor ki e, kadının iş dünyasından kadını iş dünyasından uzaklaştıran çok etken var. Ve biz bunları aslında iyi yönetemiyoruz. Zira e, Kadın ve erkek nüfusuna baktığımızda hemen hemen eşitken e, TÜİK verilerine göre e, ekonomiye katılımda kadının eşitliğin yanından bile geçmeyecek derecede sayısı az. E, nüfusta yarı yarıya olan iki cins neden ekonomiye katılımda bu kadar kadın aşağılara işte yüzde... 8.89'larda bahsediyoruz girişimci oranını, işte %30 küsurlarda bahsediyoruz iş gücüne katılım oranını. Neden bu kadar az diye kafa yormamız lazım. Siz eşit başladığınız, eşit sayıda başladığınız bir yolda iş hayatına geldiğinizde elenmişsiniz, elenmişsiniz, elenmişsiniz ve sanki yarı yarıya kadar azalmışsınız. Bence burada bununla ilgili bir kafayı yormamız lazım. Neden biz orada e, azalıyoruz diye. Evet, bununla ilgili çok madde sayabiliriz. Hepimiz bir şeyler sayabiliriz. Bunun en önemli maddelerinden, nedenlerinden bir tanesi eğitim. Diğeri kültürel kodlarımız. Biz e, Türk toplumu olarak kadını hep bir seçim yapma zorunluluğuna bırakmışız. İşte okuyacaksın ya da evleneceksin, evleneceksin ya da çalışacaksın, anne olacaksın ya da çalışacaksın. Aslında hep kadın bir seçim yapmak zorunda kalmış. Ve e, yaptığı her seçimde de aslında bakarsanız anneliği, eşi seçtiği için de iş dünyasından uzaklaşmış. Dediğim gibi bunlar kültürel kodlar, annelik rolü. Ve sadece anneye verilen süt izni ve doğum izni hakkı. Ben tekrar burada da altını çiziyorum. Sadece anneye verilen süt izni ve doğum izni hakkı da kadını aslına bakarsanız her ne kadar makyajlı haliyle iş hayatına geliyorsunuz gelsin gibi gösteren bir durum olsa da benim fikrim ve bir hukukçu gözüyle fikrim aslında tamamen kadını iş dünyasından uzaklaştıran bir madde. Dolayısıyla ben kadına sadece kadına verilen doğum izni ve süt iznini de desteklemiyorum. onun dışındaki tabii ki ona, ona ek yapalım ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Desteklememizin sebebi erkeklere de verilsin ki aynen, o bir de erkekler alsın değil mi? Evet, ebeveyn izinden bahsediyorum aslında bakarsanız. Yani ebeveyn izi verilmeli aynı kuzey ülkelerinde olduğu gibi sadece kadına verilmesi bu işin sadece kadınların işi, sorumluluğu, yükümlülüğü olarak algılanmasına sebep oluyor. Oysa ki çocuk annenin ve babanın çocuğu olması sebebiyle bu doğumdan sonra anneye ve babaya eşit izin verilsin. Zaten işveren olarak değerlendirdiğinizde, bunu arkadaş arası sohbetlerde hepimiz yapıyoruz. İşveren olarak değerlendirdiğinizde kadına soruluyor evlenecek misin, evli misin, hemen çocuk yapacak mısın? Neden? Çünkü işveren evlendikten sonra işte nikahtan bir yıl sonraya kadar olan sözleşmesini fesih hakkını tanıyor veriyor kanun kadına, bunu kullanır mı diye düşünüyor. İşte doğuma ayrılacak, doğum izni ayrılacak diye düşünüyor. Doğum yaptıktan sonra süt izni ayrılacak diye düşünüyor ve işvereni ister istemez belki de kadını seçmesinden, o işe kadını almasından uzaklaştırıyor bu tarz inisiyatifler. Dolayısıyla da bu doğum iznenin özellikle ben ebeveyn izni olarak değiştirmesi tarafındayım şahsi olarak. Bunun dışında tabii ki mobbingler, kadınlara uygulanan mobbingler, cam tavanlar, iş dünyasındaki cam tavanlar ve maalesef yine bizim toplumumuzda olan kadın işi erkek işi ayrımları. işte elinin hamuruyla bu işi de sen mi yapacaksın ayrımları. Oysa ki biz bu ikat olarak mottolarımızdan bir tanesi de şudur ki emeğin cinsiyeti olmaz. Emek emektir, cinsiyete göre ayrımı olmaz. Biz Hürriyet gazetesiyle bir yazı dizisi yapmıştık, emeğin cinsiyeti olmaz diye Bursa'da bu erkek işi diye bize öğretilen işlerde çalışan kadınlara gidip röportaj yaptık. İşte bir forklift operatörü kadına gittik, bir kasap kadına gittik, bir ambulans şoförü kadına gittik. Bunların aslında sadece erkek kişi olarak bize öğretildiğini, aslına bakarsanız erkek ve kadın ayrımı yapılmaksızın her iki cins tarafından da layığıyla yerine getirildiğini gördük ve bu toplumda da aslında bir farkındalık yarattı geri dönüşlerden anladığımız kadarıyla. Biz Kadınları eğer nüfus oranında ekonomiye katarsak yani yarı yarıya olan nüfus oranı kadın ve erkek nüfus oranında ekonomide de kadın ve erkek oranını aynı yaparsak zaten Türkiye'nin %30 oranlarında bir gayri safi milli hastasının yükseleceği söyleniyor yapılan anketlerde. Yani bu da demek oluyor ki kadının iş gücüne katılımı aslında sadece... Ee, az önce de söylediğim gibi sadece kadının ilgilendiren bir durum değil. Hepimiz, hepimizin cebini, hepimizin hayatını, hepimizin sosyal hayatını, psikolojik hayatını ilgilendiren bir durum. Dolayısıyla burada hepimizin kadını erkek cinsiyeti gözetmeksizin, hepimizin bu konuyla ilgili elini taşın altına koyması e, gerekiyor. Yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz ve gidecek çok yolumuz var bununla. Çünkü dediğim gibi eşitliğin, E'sinin bile yanından geçmiyoruz. Ama Tam olarak eşitliğin sağlanması halinde de başımıza gelecekler işte çok ciddi büyümeler, kalkınmalar, OECD ülkelerindeki yükselişler, sıralamasındaki yükselişler. Dolayısıyla bunu biz bir toplum sorunu olarak gördüğümüzde ve buna böyle yaklaştığımızda biz bu işten sadece toplumsal cinsiyet olarak değil, ekonomik olarak, sosyal olarak da çok büyük karla, Çıkacağız. Umarım bu e, ilerleyen dönemlerde bu tarz e, işler yapılarak farkındalığımız arttırılır. E, evet, Bursa'da ya da Türkiye'de birçok e, dernek iş adamı derneği adını işte iş insanı olarak değiştirdi. E, az önce ilk sorunuzdu bu ikat neden kuruldu? İş kadınları derneği neden kuruldu? Biz bu eşitliği sağlamak için kurulduk. Gönül ister ki umarım o günleri görürüz. Bu eşitlik sağlanır ve biz de iş kadını olan ismimizi iş insanı olarak değiştiririz. Ama eşitlik sağlanana kadar, bu farkındalık oluşana kadar biz maalesef ki iş kadını derneği olarak kalmaya devam ediyoruz. Yine kısaca ekler misiniz? Evet siz bunun bir toplumsal sorun olarak ele alınıp ona göre davranılması gerektiğini ifade ettiniz ama acilen yapılmasını talep ettiğiniz nedir bu ikat olarak iş dünyasındaki eşitliğin sağlanabilmesi için bu gerek iktidar tarafı için olsun gerek işveren tarafı için olsun için olsun genel toplumun zihinsel dönüşümü açısından olsun acilen ne istersiniz A, e, acilen özellikle pandemi sürecinden geçtiğimiz için o konuda söylemek isterim ki e, açıklanan ekonomik paketlerin hiçbirinde benim gördüğüm kadarıyla yanlışım varsa lütfen düzeltin, kadınlarla ilgili ayrıca maddeler yok. Ama bakıyorsunuz ki bu dönemde e, en çok etkilenen sektörlerin başına hizmet sektörü geliyor ve hizmet sektörünü oluşturan kesimin %70'i de kadın. Yani demek oluyor ki yine pandemide yine en çok kadınlar etkilendi. Pakette kadınlara verilen bir iyileştirici bir durum yok. Kaldı ki kayıt dışı kadın Türkiye'de, kayıt dışı çalışan kadın sayısı Türkiye'de çok yüksek. Ve siz sadece pakette kadınla yönelik bir madde koyarak da bunu aşamıyorsunuz. Çünkü kayıt dışı çok yüksek olduğu için o maddelerden, o sağlanan ekonomik kalkınma paketindeki maddelerden de faydalanamayacak kadın. Özellikle bu dönemde kadınlara ilişkin, kadınların iş hayatında kalması ve pandemi döneminden daha az zararlı arttırılması için yapılması gereken çok şeyin olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kayıt içi, yani kayıtlı çalışan kadınlarla ilgili mutlaka ekstra kadınları kapsayan bazı maddeler açıklanmalı. Sonra kayıt dışı ile ilgili de çalışmalar yapılıp, komisyonlar kurulup bunlarla ilgili de sağlanmalı. Kaldı ki bu ülkede sağlık kurulu, bilim kurulu varken pandemi sürecinde bir ekonomik kurulu oluşturulmalıydı. Hala da onu söylüyorum. Bir ekonomik kurulu oluşturulmalı. Bu kurulun alt komisyonları olarak da kadın çalışanlarıyla ilgili bir alt komisyon kurulmalı ve bunlarla ilgili kafa patlatmalı projeler geliştirmeliydi. Evet, bu bir sağlık durumu, salgın hastalık durumu ama e, dolaylı olarak direkt bile değil. Yani direkt olarak e, ekonomik olarak da hepimize etkileyen e, durumlar. Yine şirketler mutlaka ve mutlaka kadınların e, bu dönemde e, çünkü en çok yine ekonomik olarak etkilendiği gibi psikolojik olarak da kadınlar etkilendi. E, eve kapandılar, ev işleriyle hale uğraştılar. Yine aynı zamanda şirketler de kadınlara belki de sadece kadınlara özel, kadınların e, kadın çalışanlarını özel eğitimler vermeli ve CEO'lar genel müdür düzeyindeki üst düzey yöneticiler de her konuşmalarında verdikleri röportajlarda bunların farkındalığını sağlamalı. En çok kadınların etkilenmesinin ve kadınlarla ilgili bir şeyler, çalışmalar yapılmasının farkındalığını sağlamalı. Bunun sosyal medyada ve görsel yazılı basında yer almasını sağlayarak da bunun aslında sürekli olarak gündemde kalması sağlanmalı. Çünkü baktığınızda dediğim gibi yine bu pandemi sürecinde en çok kadınlar etkilenmiş. Pandemi süreci dışında genel olarak büyük fotoğrafa baktığımızda da kadınlar için acil yapılması gereken şeyler yine aslına bakarsanız en başta da söylediğim gibi eğitimden geçiyor. Ama bu sadece kadınların eğitimi değil. Bu Çünkü bir toplumsal sorun dedik sadece kadınların eğitimiyle olmaz. Erkeklerin eğitiminden de geçiyor. Biz bazı etkinliklerimizi sadece kız çocuklarına yaptığımız gibi bazılarını da özellikle erkek üniversite öğrencilerine ya da erkek iş dünyası çalışanlarına açıyoruz ki biz çalıp biz söylemeyelim diye. Erkeklerin de bunlarla ilgili söyleyecek şeyleri de hep beraber birbirimize destek olacağımız, olmamız halinde ilerleyeceğimiz bir konu, olumlu sonuç alabileceğimiz bir konu. Dolayısıyla da sadece kadınların konuşması değil, hatta belki kadınlardan daha çok erkeklerin konuşması ve hatta belki kadınlardan daha çok erkeklerin eğitilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hepsi de böyle altı çizilesi değerlendirmelerdi, yorumlardı, görüşlerdi. Bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli bir program oldu. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyorum. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Oya Eroğlu bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.